Balık nasıl yakalanır? Giriş. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere balık nasıl yakalanır konusunda bir video hazırladık. Balık tutmak, doğa ile iç içe olmanın keyifli yollarından biridir. Bu videoyu izleyerek balık tutmanın püf noktalarını öğrenebilir ve keyifli bir balık tutma deneyimi yaşayabilirsiniz. Bölüm 1: Balık tutmanın temel ilkeleri. Balık tutmanın temel ilkesi Doğru malzemeleri kullanmak ve doğru yerde balık avlamaktır. Balık tutmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır. Olta çubuğu, Olta makarası, Olta misinası, Olta iğnesi, Yem, Balık tutmak için doğru yeri seçmek de çok önemlidir. Balıklar genellikle suda yosunların, kayaların ve ağaçların yakınında bulunurlar. Ayrıca balıkların beslenme saatleri, sabah erken saatler veya akşam saatleridir. Bu saatlerde balık tutma şansınız daha yüksektir. Bölüm 2 Balık tutmanın adımları Malzemelerinizi hazırlayın. İlk önce, balık tutmak için gerekli malzemelerinizi hazırlayın. Bu malzemeleri yukarıda belirttiğimiz gibi olta çubuğu, olta makarası, olta misinası, olta iğnesi ve yemdir. Yemi iğneye takın. Balık tutarken kullanacağınız yemi, olta iğnesine takın. Yem olarak canlı solucanlar veya yapay yemler kullanabilirsiniz. Olta misinasını suya salın, olta çubuğuna takılı olan olta misinasını suya salın. Misina uzunluğu balığın türüne ve avlanacağınız yerin derinliğine göre değişebilir. Bekleyin, olta misinasını suya saldıktan sonra beklemeye başlayın. Sabır önemlidir, balık tutmak biraz zaman alabilir. Balık çekmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Balığı çekin, eğer bir balık ısırırsa, olta misinasını yavaşça çekmeye başlayın. Balık çekme sırasında aşırı güç uygulamayın. Daha yavaş ve sabırlı bir şekilde çekin. Balığı yakalayın, balık misineye yaklaştığında, olta iğnesinin balığın ağzında olmasını sağlayın. Daha sonra balığı yavaşça sudan çıkarın ve olta iğnesinden çıkarın. Bölüm 3 Balık tutmanın püf noktaları Doğru malzemeleri kullanın. Balık tutarken kullanacağınız malzemelerin kaliteli olması önemlidir. Olta misinası ve iğnesi, balığın türüne ve avlanacağınız yere göre seçilmelidir. Yem olarak da, balığın beslenme alışkanlıklarına uygun seçim yapmalısınız. Yer seçimi önemlidir. Balık tutmak için doğru yeri seçmek de çok önemlidir.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 Balık ısırması için beklemek, balık tutmanın keyifli yanlarından biridir. Balık tutma etiği Balık tutarken etik kurallara uymak önemlidir. Balıkları yakaladıktan sonra, ağrısız bir şekilde öldürmeniz gerekiyor. Ayrıca aldığınız balıkları gereksiz yere öldürmemeye ve doğal yaşam alanlarına zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Güvenliğe önem verin Balık tutarken güvenliğe önem vermeniz gerekiyor. Su güvenliği konusunda bilgi sahibi olun ve olta çubuğunun kullanımını öğrenin. Ayrıca balık tutarken, güneş kremi kullanmayı ve güneş ışınlarından korunmayı unutmayın. Bölüm 4 Sonuç Balık tutmak, doğa ile iç içe olmanın keyifli yollarından biridir. Doğru malzemeleri kullanarak, doğru yerde ve doğru zamanlarda balık tutmanın püf noktalarını öğrenerek keyifli bir balık tutma deneyimi yaşayabilirsiniz. Ancak balık tutarken etik kurallara uymayı ve güvenliğe önem vermenizi de unutmayın. Umarız bu video, balık tutmanın temel ilkelerini öğrenmenize yardımcı olmuştur. Teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.